Bugün 3 Mayıs 2023 Çarşamba Merkür günündeyiz terazi burcundaki ay güne dengeli ve huzurlu enerjiler veriyor işbirlikleri ve sosyal konulara daha fazla odaklanabilir karşımızdaki kişilerin beklentilerini önemseyebiliriz sabah saatlerinde güzellik estetik ve sanatsal alanlarda verimli çalışmalar yapabiliriz özel ve sosyal ilişkilerinde canlanacağı gün genelinde gerek iş gerekse özel yaşamımızda paylaşımlarımız artabilir İkizler Burcu'ndaki Venüs, Jüpiter ve Neptünle güçlü açılar yapıyor. İlişkilerde ve maddi konularda fırsatlar karşımıza çıkabilir. Ancak iyimser ve cesur enerjilerle risk almaya da yatkın olabiliriz. İdealist ve fanatik eğilimler abartılı davranışları da yol açabilir. Alışverişlerde gereksiz harcamalar yapabilir, müsrif davranabiliriz. Akşam saatlerinde Terazi burcundaki Ay, Yengeç burcundaki Mars'la dik açı yapacak. Gergin ve stresli olabileceğimizden yakınlarımız ve aile üyeleriyle tartışmalar yaşayabiliriz. Kaza ve sakarlıklardan korunmak için dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz. Bu etkiyi öncü burçlar, Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlaklar daha fazla hissedebilir.